Eskişehir merkezli Alpavacılık ki çok eski 90'ların başına gittiğimiz zaman eski Opel bayinden bugün 1300 kişinin çalıştığı gerçekten çok üst düzey işleme tezgahlarına sistemlerine bunlara da mühendisini koyabilmiş bir şirket. Alpavacılığın özellikle özellikle Skorski'yle ilişkileri gayet iyi. Bir taraftan da F35 konusunda parça imalatı vardı. Ancak Türkiye'nin F35 programından çıkartılmasıyla elindeki bu kapasite artık daha çok yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen sistemlere, havacılık platformlarına doğru kaydırmaya başladı. İşte bugün o projenin detaylarını beraber konuşacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hüseyin Arıkan, Milli Programlar Direktör, Direktörü'yüm, Alp Havacılık. Ee, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, Alp Havacılık'ın bu tür milli projelere kaymasıyla birlikte şöyle burada ürün gamlarınız var. Evet. Biraz anlatalım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Ee, öncelikle yaklaşık 25 senedir sektörün içerisinde kazanmış olduğumuz kabiliyetleri bu sene başı itibariyle işte F-35'in durumu sebebiyle maksimum seviyede milli programlarımıza kanalize etmek adına bir girişim içerisine girdik. Bu kapsamda ana yüklenicilerimize yoğun görüşlerimiz oldu. Ee, şu noktada özellikle iniş takımı e, drive shaft sistemleri Dişli komponentleri ee, ve bununla birlikte yine bazı housing komponentlerinde, ee, diğer tarafta e, motor tarafında e, T ile yürüttüğümüz projelerde e, çok ciddi iş paketleri şu anda tarafımızca üretilmekte. Şu anda burada görmüş olduğunuz e, Skorsky S70 helikopterine ait iniş takımı aynı süreçte Atakiki 2 e, helikopteri iniş takımı üretim, montaj, test sorumluluğu tarafımızda e, yoğun şekilde ekiplerimiz e, üretime devam ediyor diyorlar. Ben sözünüzü bölüyorum ama iniş takımları gerçekten bir uçağın muhtemel herhalde motorundan sonra en pahalı parçası ve özellikler açısından da ilk şoku alan inişlerde özellikle helikopterde de aynı şekilde çok gelişmiş ve üretmesi de çok kolay parçalar değil galiba. E, yani pahalılık noktasında bir şey söyleyemeyeceğim ama e, özellikle teknik özellikler açısından gerçekten üretim sadece bir talaşlı imalat değil. Üzerindeki çok özel e, nitelik Kaplama prosesleri, bunların bir araya getirilmesi, montaj sonrası testleri sebebiyle çok önemli bir alt sistem. Biz de bu noktada Alp Boğucuk olarak şu anda e, milli projelerde yürütülen tüm programların iniş takımlarında montaj montaj artı test, sadece test veya sadece üretim olarak hepsinde rol, rol almaktayız. Atak yapıyorsunuz. Atak... Başka hangi milli proje? E, helikopterinin iniş takımları komponentleri tarafımızca imal ediliyor. Aynı zamanda milli muharip uçak iniş takımı detay komponentleri ve alt asamlileri tarafımızca üretilmekte. Kasama içerisinde de kullanıcılarımıza teslim ediyor olacağız. Peki iniş takımından sonra sizin asıl uzmanlığınız motor parçaları ki havacılıkta bunları üretmek de hiç kolay değil. Çok değerli çok zor işlemesi olan madenler sizlerin milyon milyon dolarlık tezgahlarında hayat buluyor diyelim. Biraz da onlar aktarma organları, motor parçaları biraz onlarla ilgili bilgi alalım. Tabii. Hem dinamik aktarma organları hem de motor parçaları aslında bizim diğer ana iş kolumuz ki yoğun olarak birçok kaynağımız şu anda bu noktada üretimlerini yapıyor. Öncelikle motor tarafını düşünürsek biz F35 kapsamında kullanılan F135 motorunun soğuk bölge titri İtalyum IBR'lerini 2006 senesinden bu yana yapılan geliştirme ve 2011-2012 senesinde tam kalifikasyonla öğretmeye başlamıştık. Ee... Epey bir senede bu sene sonuna kadar özellikle üretimlerimiz devam etti. Lakin F-35 durumundan dolayı şu anda üretimimiz ticari programlara doğru kaydı. Yani siz bununla motor imalatçısı Prat ile beraber çalışıyorsunuz. Zaten de Prat eski Sikorski'nin de beraber içerisinde olduğu grupta yer alıyordu. Evet, peki o iş yükünü nasıl dengelediniz? Prattla bir anlaşmanız oldu mu? Bu noktada, özellikle yapmış olduğumuz ürünlerde müşterimiz bizi mükemmelliyet merkezi olarak belirledi. Zamanında teslimat ürün kalitelerimizin gerçekten sıfır hatayla olması Onların da bizlerin bu kabiliyetlerini kendi ticari programlarına ki şu anda en revaçta olan işte gir fan motorunun soğuk bölge rotorları ve hapları tarafımıza verildi. Bunların ürün geliştirmeleri bu sene devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene itibariyle zaten ticari programlarında yüksek adetli oluş sebebiyle ramp göreceğiz ve o F35 noktasında kaybettiğimiz iş yükünü önümüzdeki senelerle yakalamış olacağız. Yani bu Girtfan dediğimiz zaman A320 NEO'larda kullanılan Prat motorlarında evet. ki Türk Hava Yolları'nda var bu motorlar. Demek ki önümüzdeki yıllarda yolcu olarak bindiğimiz zaman biz de Alp havacılığın birer parçası var diyeceğiz bunlarla ilgili. Evet. Onun dışında yerli projelerin motorlarıyla ilgili neler yapıyorsunuz? Şu anda özellikle T firmamızla bazı motor gruplarında ki ilk tasarım işimizde TEİ tarafından bizlere verildi. TS1400 Gökbey'in motoru, Gökbey'in motoru olan TS1400'ün aksesuar dişli kutusu 3 sene önce kurmuş olduğumuz Tasarım ekibimiz tarafından tasarlandı, üretildi ve 2021 sonunda müşterimize teslim edildi. E, TEY tarafında yapılan testler başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki haftada ikinci ürünümüz test ediliyor. E, i̇nşallah e, Nisan 2023 gibi de helikoptere doğrudan takılacak motor üzerinde Kullanılacak olan dişli kutusu tarafımızca Tİ'ye teslim edilecek. Bu bize verilen çok önemli bir görevdi. Hem bizim tasarım organizasyonumuzun gelişimi açısından, hem de kendimizi özellikle dişli, dişlik kutusu gibi ürünlerde daha iyi bir yere konuşlandırmamız açısından çok önemliydi. Başarıyla tamamladık. Şu anda da devam ediyoruz aslında çalışmalara. Arkasının gelmesini bekliyoruz. Şöyle bir ek yapalım. Bununla ilgili hatırlayacaksınız. Birkaç videoye doğru giderseniz, Tİ genel müdür profesör Doktor Mahmut Akşi de son durumları değerlendirdik. Her fuarda aşağı yukarı bir araya geliyoruz kendisiyle. TS 1400'de ilgili de o bilgileri bir dinleyin. O videoya gidin. Ben buraya denk gelirse kartını da koyacağım. Ee, o videoyu bir atlayın. Orada özellikle Gökbey e, muhtemel herhalde 2023'te yerli motorla uçacak gibi bir durumları var. Şu anda e, bir dişli kutusu, bir helikopterin gerçekten çok çok önemli. En hayati parçalarından biri. Ben açıkçası bilmiyordum. Siz mühendislik olarak da bu işe el attığınızı e, bir parça imalat sonrasında da mühendislik olarak verebilmek bence çok çok önemli. Umarım o tarafınızda gelişir. Mühendislikle ilgili hedefler nedir? Biraz Hedefimiz da onları. Aslında o yönde bu sene oluşturduğumuz milli programlar organizasyonumuz aslında e, ülkemizde son kullanıcılarımızın yurt dışına bağımlı olduğu bir şekilde lisans engelleri dolayısıyla e, alamadıkları, getirtemedikleri ürünleri Alp Oğuzluğu'nun şu ana kadar elde etmiş olduğu kabiliyetlerle yerleştirme şansını e, araştırmak ve bunu tamamen Alp Oğuzluğu öz kaynakları ile doğrudan e, millileştirip son kullanıcılarımıza teslim etmek hedefimizde bile yola çıktık. Şu anda dişli kutları bir tarafta. Yine bununla birlikte diğer bazı ürünlerde son kullanıcılarımız ki bu sadece havacılık gruplarımız değil Aselsan, Roketsan FNSS gibi firmalarımızla görüş içerisindeyiz. Umarım oralardan gelecek talepler, ihtiyaçları anladıktan sonra bizler de kendi kaynaklarımızla bu ürünleri geliştirip kullanıcılarımız hizmetine sunuyor olacağız. Sizlere kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok yetenekleri yüksek bir şirket. Umarım milli projelerin sayısı artar ki sizlere daha fazla iş gelir. Büyük üreticilerin üzerindeki yükleri almak sizin gibi sorunsuz parça veren şirketler bu açıdan çok çok önem taşıyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun İHİFAR'lar. Teşekkür ederim. Sağ olun.